Rüyada dalga görmek, sabırlı olmak ve beklemeyi bilmek anlamına gelir. Rüyada dalga görmek, kişinin hedeflerine, ideallerine ve isteklerine ulaşması için bazı sınavlardan geçmesi, bazı badireleri atlatması gerektiğine işaret eder. Rüya sahibinin böyle bir rüya görmesi eğer benzetme uygunsa, atalarımızın da söylediği gibi, Armut Piş, ağzıma düş kafasıyla hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğinin hayattaki bazı şeylere ancak çok çalışıp sebat ederek ulaşacağının bir işaretidir. Rüyada dalga görmek aynı zamanda rüya sahibinin kalbinin coşup coşup durulması şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi duyguları konusunda kararsız olabilir. Bir iş için çok heveslenip pırpır pır atan kalbi kısa bir süre sonra bu heyecanı ve işe olan inancını kolayca yitirebilir diye anlatılır. Rüyada dalgalı deniz görmek Dalgalı deniz fırtınalı günlerin habercisidir. Rüya sahibinin zor ama sonunda aydınlık ve güneşli günler geçireceğine mutluluk için dişlerini sıkarak dayanması gerektiğine işaret eder. Rüyada dalga altında kalmak içi değildir. Hayatın noktalanacağına işaret eder. Rüyada dalga sesi duymak, dalga sesi çaresizliğinin ortasında görünen çareler olarak yorumlanır. Rüya sahibinin birini kestiği bir anda karşısına çıkan temiz yoldur. Geç de olsa çözüm yoluna kavuşmaya ve istediğini başarmaya ya da elde etmeye işaret eder. Rüyada dalgalar görmek. Rüyayı gören kişinin yaşayacağı meşakkata, zorluğu ve zahmete işaret eder. rüya sahibinin çok kötü bir dönem geçirdiğine, bu dönemde elinden gelen tüm çabayı göstererek kendisine bir hali yükleneceğine, sinirlerini, sabrını zorlayacağına, fedakarlıklar yapacağına, hayatını belli bir düzene tutmak için tabiri yerinde ise insanüstü bir çaba ile çalışacağını anlatır. Rüyada dalgalar arasında kalmak. Rüya gören kişinin yaşayacağı olumsuz gelişmelere işaret eder, rüya sahibine adeta ders olacak nitelikteki olayların meydana geleceğine, bu sürecin kendisini çok yıpratacağına, moralinin keyfinin kaçacağına, kafasının karışacağına ve bir türlü sağlıklı bir karar veremeyeceğine anlatır. Rüyada dalgalar içinde kalmak, yaşamını, ruh halini, işlerini alt üst edecek, maddi zarar etmesi neden olacak, onu gelecek kaygısına düşürecek, hayatını hayat Kairesini düşürecek, hayat enerjisini düşürecek, düşündükçe içine sıkıntı verecek, adeta üzerine afakanlar basmış gibi hissetmesine neden olacak yorumların yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada dalgalardan kurtulmak, rüyayı gören kişinin kafasının boşalacağına, içini ferahlayacağına, rahatının, konforunun ve ağız tadının yerine geleceğine, elinin bollaşacağına, yüzünün güleceğine, kısmetinin açılacağına, başarılarının çoğalacağına, hayatındaki engellerin ve aksiliklerin de ortadan kalkacağına işaret eder. Rüyada dalgaların kıyıya çarpması, rüyayı gören kişinin bütçesini sarsacak, aylık liderlerinin katlanması neden olacak, onu büyük bir mali çıkmaza götürecek ve neredeyse varını yoğunu kaybetme noktasına getirecek bazı musibetlerin yaşanacağına işaret eder. Rüyada dalgaların üstüne gelmesi, rüyayı gören kişinin sorunlarının arka arkaya geleceğine, deyim yerinde ise başında uğursuzluğun kol gezeceğine, Geçimin zorlaşacağına, gücünün azalacağına, moralinin bozulacağına, bu nedenle de sağlığının elden gitmesine neden olacak, kötü olayların meydana gelmesini anlatır. İmkanlarını kaybedeceğini anlatır. Üstesinden gelmekte güçlük çekeceği durumlara düşeceğini anlatır. Rüyada dalgadan kaçmak. Dalgadan kaçmak, rüyaya gören kişinin hayatında gerçekleştireceği atılımları, yenilikleri yaparken bir ara sıkıntıya düşeceğine, daha sonra düze çıkacağına, başarıya ulaşacağını anlatır. Rüyada dalgalı deniz izlemek hayal edilen ve çok istenen amaçlara ve hedeflere ulaşmak için kısa süre bir zorluk yaşanacağına, daha sonra hayalini gerçekleştireceğine ve çok büyük bir ferahlama yaşanacağını anlatır. Rüyada dalgaya kapılmak, rüya sahibinin iş hayatında ve aile hayatında Allah yolundan çıktığından, geri geldiğinde yalan söyleyip hile yaptığını anlatır. Aynı zamanda sosyal hayatta insanları kötü davranmaya, yardım isteyen insanlara zarar vermeye ve kötü yola girmeye tabir edilir. Rüyada dalgalı denize surf yapmak, Rüya sahibinin nedenli hayretti bir olduğunu gösteren rüya bugüne kadar şekillenen onca sıkıntının kişide herhangi bir negatifliğe neden olmadığını tam tersine yaşanan sorunların sadece daha da hırsa yapılan işe sarılmaya neden olduğunu alamet eder. Dalgalı denizde boğulmak. Evdeki hesabın çoğu zaman çarşıya uymadığını, kurulan hayallerin kişiyi ileri götürmek yerine mevcut durumu ...daha da kötüleştirilen, ayakları yere basan planlar kurulmadıkça daha fazla problemle uğraşmak zorunda kalınacağını bildirir. Dalgalı Deniz'de boğulup ölen kişi işini kapatır, iflas eder, dibe batar ama sonrasında yeniden başlamak için uygun fırsatlar bulur. Bir bitişin daha iyi başlangıçlarına neden olacağını işaret eder. Rüyada Dalgalı Deniz'de Tekne Batması Ekmeğini taştan kazanan rüya sahibinin yaşadığı zorluklar, verdiği mücadelelerle her zaman ayakta kalmayı başardığına yorumlanır. Yılgınlığa kapılmadan, tembellik yapmadan çalışıldığında kazancınla nasibinle bollaşacağına işaret eder. Rüyada Dalgalı Deniz'de gemiyle yolculuk yapmak. Doğru zamanda doğru kimselerle tanışmanın sonucunda rüya sahibinin hayallerine ulaşacağına, önündeki yolun çok zor olacağına, fakat sağlam durarak zorlukla kolayca her mücadele edeceğine, şans kapılarının açıldığını bildiren rüya, aynı zamanda kişinin gönlü açık, gönlü açık biri olduğuna işaret eder. Rüyada Dalgalı Deniz'de kayık kullanmak. Kendisinden büyük insanlarla iş yapmak ve iş dünyasında diğer rakiplere kafa tutmak anlamına gelen rüya, kişinin kalbindeki güce, kendisine olan imanına güvenerek hareket edeceğine, bu şekilde devam etmesi halinde asla, asla başarıya ulaşamayacağı, başarısızlığa, pardon arkadaşlar, kapılamayacağına, uğramayacağına işaret eder. Rüyada dalgalı denize kaybolmak, duygu ve düşünceleri karma karışık olan rüya sahibinin ne yapacağını bilmeden hareket ettiğini bir türlü kendisine uygun bir yön çizemedi hayatının düzene sokamadığı için aile yaşantısında da istediği hale getiremediğini ifade eder. Kişinin nereye giderse gitsin, manevi anlamda kendini iyi hissetmediğine, sürekli eksikliğini duyduğu şehrin varlığına yorumlandığı gibi, inancına dört ölle sarılmasının, Allah'a sığınmasının en iyi çözüm olacağını anlatır. Rüyada Dalgalı Denize Düşmek Sakin ve huzurlu yaşayan, hayatında büyük problemler olmayan rüya sahibinin bir anda tüm düzenin alt üst olmasıyla yaşayacağı sıkıntının dünyasını da bozacağını ifade eder. Sonucu iyi olacak diye düşünen bir işe tüm birikimini yatıran kişinin ortak iş yaptığı insanlar tarafından dolandırılacağını, varlık içindeyken yokluğa düşeceğini, fakir bir hayata yaşayacağını ifade eder. Rüyada dalga denize dalmak Sorunlardan kaçmak yerine üstüne giderek çözmek isteyen rüya sahibinin büyük bir karmaşa içinde kalacağına, iyi niyetini suistimal edenlerle mücadele edeceği gibi düşmanlarından da korkmadığını göstereceğini işaret eder. Kendine güvenen ve cesur davranan rüya sahibinin emeline ulaşacağını, asla inancını yetirmeden yaşayacağını bildirir. Rüyada dalda denizde balık tutmak, ekmeğini taştan çıkaran rüya sahibinin kısmetli bir hayat süreceğine, elindeki parayı doğru yatırımlarla büyüteceğine, fakirlikten kurtularak çok daha rahat bir hayata başlayacağını anlatır. Hayat boyu derin mücadeleler verileceğine yorumlanan rüya, asla o kapılmadan her işe devam edileceğine, başarılığın başkaları tarafından da övgüyle karşılanacağına yorumlanır. Rüyada dalgalı denize ayaklarını sokmak. Temkinli yaklaşılacak bir işe alamet eden rüya, bu dönemde gelecek iş tekliflerinde kişinin dikkatli olması gerektiğine, karşısında kötü insanların çıkabileceğine ve elindeki mallarda eksilme olacağına işaret eder. Rüyada hafif dalgalı deniz görmek, işleri bozuk olan rüya sahibinin nihayet güzel haberler alacağına, kavgalı durumların nihayeti ereceğine ve düşmanlarla sür ortamı yaratılacağına işaret eder. Rüyada dalgalı denizde ölenler görmek, yaşama karşı her zaman dirayetli olmak, malkın balam ülke değil, gönül zenginliğine heves etmek suretiyle mutlu olacağını, kişinin elindeki imkanları sevdiklerini mutlu etmek için kullanacağına yorumlanır. Rüyada dalgalı denizde insan kurtarmak. Şerefiyle yaşayan rüya sahibinin kendisine yapılan kötü niyetli teklifleri geri çevireceğine, daha fazla para kazanma ihtimali olsa bile kanatkar davranacağını bildiriyor. Asla kendine ait olmayan paraya yapmalı, gözlükmeden yaşayacak olmanın ekmeğini kazanırken alıntılı dökmenin ifadesidir. Rüyada dalgalı denizde yolculuk etmek. İstemmeden çıkılacak bir yolcunun işaretidir. Zorla gidilen bu yolda kişi başına gelecek aksiliklerden dolayı çok mutsuz olacağı gibi aile yaşantısında da işlerin yolunda gitmemesi yüzünden kasvet yaşayacağına, bu dönemi sükunet içinde geçirmesi gerektiğine yorumlanır. Rüyada deprem sonrası dalgalı deniz görmek. Ölümler, hastalıklar ve mücadelelerle geçen zamanların sonunda tam olarak huzura elinmese de hayatın normale dönmeye başlayacağına şeyi zorlayan olumsuzlukların daha da güçlük Kılacağına, onu güçlendireceğine işaret eder. Rüyada arabayla dalgalı denize uçmak. Yanlış bir hamlenin kişinin hayatını büyük bir olumsuzluğa neden olacağına işaret eder. Başa geçilen bir işi batırmak, maddi imkanların yönlendirildiği yatırımlarda istenen sonuçları alamamak demek olduğu gibi hastalanmak, günlük hayatı yürütimin dışına çıkmak anlamına gelir. Yereksiz kalabalıkların kişiyi dağıtacağını, motivasyonunu kaybedeceğini bildirir. Rüyada dalgalı denizde yüzmek. Rüya sahibinin hayatının gelgitlerle dolu olacağını, işlerinde düzensizlik ve sorunlarla boğuşacağını, hayat boyu her zaman çok çetin mücadeleler vermek zorunda kalacağını bildirir. Aynı zamanda kişinin boyunu açan işlere bulaştığını ve bu nedenle de bir türlü refah kavuşamayacağını, sabırlı davranması gerektiğini ifade eder. Dalgalı denizde yüzdüğünü gören kişi evli ise boşanma ve ayrılık durumu yaşar. Bekar kişiler için ise kısmetlerinin kapanması ve şanssızlıklarla karşılaşmak anlamına gelir. Dalgalı denizde yüzmek genellikle iyiye yorulmaz.